2022'de bitiriyoruz. Çok şükür mü desem? 2023'den daha fazla mı korksak bilmiyorum. Ekonomik olarak çok zor bir yıldı. Yatırım açısından da öyle geçti benim adıma. İşler fena değildi. Amerikan doları bazı da fazla büyümesek de. Haddinaş kulübü çok başarılı şekilde büyüdü. Çocuklar çok iyi maşallah. Küçük canavar gibi 3 yaşında. Büyük kız bu sene Robert Koleji kazandı. Çok iyi bir evliliğim var. iyi arkadaşlarım var. Toplamda fena bir yıl değil. Ama daha iyi olabilirdi. İşte bu çerçevede ben 2023'ün benim için daha iyi olmasını istiyorum. Biliyorum elbette her şey bizim kontrolümüzde değil. Savaşlar çıkıyor. Hastalık çıkıyor şey olabiliyor. Ama kontrolümüzde olanları daha iyi yönetebileceğimize inanıyorum. Ben 2021 yılının sonunda içinde yaşadığımız yıl için bir video serisi hazırlamıştım. Şahane 2022 isimli bu yılı nasıl daha iyi geçirebileceğimiz, daha başarılı olabileceğimize dair e edelim. Tekrarlayalım. Güzel bir adet bu. Ve 2023'e şöyle bir toparlanalım. O yüzden de sizler için 6 bölümlük bir seri hazırladım. Bu seride başarı hakkında konuşuyor olacağız. Çok farklı perspektiflerden nasıl daha başarılı olur konusunda sizin kulağınıza biraz kar suyu kaçırmaya çalışacağım. Yanlış anlamayın. Bunları ...sadece sizin için hazırlamıyorum, benim için de iyi oluyor. Ben de bir hayatı tekrar gözden geçiriyorum. Çünkü bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir belki o çerçeveden de bakabilirsiniz. Hazırsanız ve 2023'ün daha iyi geçmesini istiyorsanız... ...6 bölümlük serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Herkes başarılı olmak istiyor. 2023'ünde başarılarımıza katkıda bulunmasını istiyoruz. Ama zihni model olarak hazır mıyız? Emin değilim. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü sosyal medyada ben sık sık başarılı insanlarla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Ve aldığım tepkiler beni biraz üzüyor açıkçası. İki tür tipik tepki geliyor. Bunlardan bir tanesi, hocam siz o hikayenin arka yüzünü bilmiyorsunuz. Hocam onun arkasında torpili var. O bir çetenin adamı. O bilmem kimin kuklası. Böyle bir tepkiler var. İkinci tepki türü de, hocam o çok şanslı. O çok şanslı ülkede doğmuş. Annesi zengin Babası zengin, iyi okula gitmiş, yakışıklı, güzel, zeki, neyse. Yani ya çok şanslı insanlar ya da birilerinden torpilli. Bunun dışında başarılı olunamıyor. Tabii... Böyle hikayeler var. Başarıda birilerini tanıyor olmanın, doğru bir aileye doğmuş olmanın biraz şansın etkisi var mı? Mutlaka var. Ama hem kendi çevremden hem de haddini aş hikayelerini yazmak için okuduğum biyografilerden gördüğüm başka bir gerçeklik var. Çok başarılı insanlar da bu iki faktör neredeyse hiç yok. Oldukça şanssız geçmişlerden geliyorlar pek onları elinden tutan birisi de olmamış. En azından belli bir yere kadar. Çünkü siz çok başarılı şeyler yaparsanız bir süre sonra etrafınız da size yardımcı olmaya başlıyor. Ama açıkçası yolculuğun başında çoğu insan çok Yalnız. Kotardıklarımızla, başardıklarımızla mücadelemizle oraya doğru gidiyoruz. Peki onlarca biyografiye, onlarca gözleme rağmen neden hala bu spekülasyona inanıyoruz o halde? Çünkü sanki bize bir haksızlık yapılmış duygusu içerisindeyiz. Sanki başarının bir sihirli formülü var. O formülü, o tarifi içerisindeki önemli bir girdimizden saklanıyormuş gibi. O ne olabilir? Torpil olabilir. O ne olabilir? Şans olabilir. Oysa ben bugün size kötü haberlerim var. Maalesef başarının öyle bir sırrı yok. Başarı çok daha dümdüz bir şey aslında. Ne mi başarının yolu? Başarının yolu küçük adımlarla da olsa hiç durmadan hedefimiz yönünde ilerliyor olmak. Bu kadar basit. Tekrarlıyorum. Çok küçük adımlarla ama hiç durmadan hedefimize doğru ilerliyor olmak. Kısa vadede çabalarımızın bir sonucunu alamadığımız dönemlerde de devam ettirebiliyor olmak. Bu konuda doğada muazzam bir örnek var. Bambu. Bambunun köklerinin gelişmesi 5 yıl sürüyor. Toprağın üzerinde filizlenmeden önce bambu 5 yıl boyunca yerin altında mücadele ediyor. O sırada hem köklerini güçlendiriyor ve bir yandan da bu kökleri gıda toplayıp enerji topluyor. Bütün bunlar bir gün akümüle oluyor ve bambu toprağın üzerinde filizleniyor. Ondan sonra da birkaç hafta içerisinde 10-15 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Şimdi dışarıda baktığımızda bu bambu hızlı yükselirken gözlemlediğimizde bunun arkasında kim var ya? Bunun kimi eline tuttuğu da yükseltiyor? Bunun şansı ne diyoruz? Oysa aslında o bambu 5 yıldır altta boğuştu, dilindi, köklerini saldı. Sol canlıların, börtülerin, böceklerin içerisinde mücadele etti. Sonra oradan topladığı enerji, oradaki güçlü kökleri sayesinde bir anda hızlı büyümeye başladı. Bütün başarı hikayelerin arkasında aslında temelde bu var. Uzun süren bir hazırlık sonra aniden filizlenme. Ve biz insanlar toprağın altındaki o uzun süren mücadeleyi görmediğimizden sadece filizlenmeyi gördüğümüzden sanıyoruz ki başarının arkasında torpil veya şans var. Soru şu hepimiz başarılı olmak istiyoruz ama o toprağın altındaki sıkıcı bölümü istemiyoruz. Bizim haddin ağaç grubünden birisi bu konuda bir söz söyledi. Hepimiz cennete gitmek istiyoruz ama ölmek istemiyoruz. Oysa ölmeden cennete gidilmiyor. Eğer toprağın altındaki o mücadeleye hazır değilseniz başarı da gelmiyor. Sıkıcı şey şeyleri sürekli yapmak, hiç durmadan yapmak bizi sonunda olağanüstü başarıya götürüyor. Mesela sporu düşünün. Fit bir vücuda sahip olmak istiyorum. İstiyorsunuz da her gün spora gitmezseniz olmaz. Bir kere spora gittiğinizde de bir değişim göremezsiniz. Spora gittiğiniz ilk günün sonunda akşam teraziye çıkarsanız kilonuzda bir fark yoktur. Kaslarınızda da bir gelişme olmaz açıkçası. Aynı yerde gibi görürsünüz kendinizi. Ama eğer o gün spora gitmeseydiniz daha kötü olurdu. Ve o gün spora gittikten sonra devam ederseniz daha iyi olacak. Bu kadar basit aslında. Bir başka güzel örnek yatırımcılık ile ilgili. Hocam ben hisse senede aldım. Neden yükselmiyor? Öyle değil bu iş. Düzenli sürekli alırsanız ve sabırlı olursanız onlar yükseliyorlar. Çünkü biliyoruz ki hisse senede tarihine baktığımızda bunlar iniyor, kalkıyor, düşüyor. Ama eğer doğru şirketten doğru hisseyi almışsak eninde sonunda uzun vadede doğru yere doğru gidiyor. Warren Buffett gibi büyük yatırımcıların temel sırrı aslında sadece bu. Ve hatta sosyal medyada aktif haline gelmek istiyorsunuz. Olur o da güzel benim gibi. Ama bir video paylaştım diye olmuyor bu işler. Mesela ben YouTube'a 2022 yılının başında acayip hızlı başladım. O hızla gidiyor olsaydı herhalde bugün 1 milyona yakın takipçim olurdu. Sonra ne oldu? Yaz ayları geldi. Gevşedim. Araya bir şeyler girdi. Hastalıklar, rahatsızlıklar bir şey. 3-4 ay video yapmadım doğrusu. Hop yeni abone sayısına büyük düşüşler başladı. Son 1-2 aydır toparladım. Şimdi tekrar imelendik. Ama yılı hedeflerimin çok gerisinde götürüyorum. Çünkü aradaki bir 5-6 ay boyunca o sürekli ekleme işini yapmadım. Bu kadar basit. Bir günde kilo veremezsiniz. Fit olamazsınız. Bir videoyla ünlü olamazsınız. Bir yatırımla zengin olamazsınız. Uzun vadeli, sabırlı, sakin, devam ediyor olmanız lazım. Ve bunu yaparken de insanlara veya kendinize başarınızı ispatlayacağınız bir kınıta sahip olmanız mümkün de olmayabiliyor. Çünkü siz hala toprağın altındasınız. Evet çok başarılı insanların bildiği sır bu. hedefleri doğrultusunda o gün için bir belirgin ilerleme işareti olmasa da çalışmaya, çabalamaya devam ediyorlar. Onların bence mottosu şu, Roma bir günde kurulmadı, tuğla tuğla tuğla tuğla o muhteşem şehri inşaat ettiler. Siz de bu yıl tuğlaları üst üste koymaya ve muhteşem başarınızı inşa etmeye başlayın. Bu arada küçük de bir not. Bugün anlattıklarımda Farnam Street isimli blokta okuduğum bir yazının çok etkisi oldu. Bir kısmını oradan esinlendim. Hatta birkaç cümleyi direkt alıntıladım diyebilirim. Farnam Street sitesinin adresini aşağıya bırakıyorum. Mutlaka gidip inceleyin. Başarı yolculuğunuzda size çok yararlı olacak içerikler var. Yarın aynı saatte yani saat 18.30'da görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.